Merhaba sevgili Webtekno takipçileri Bu videomuzda sizlerle birlikte şu anda ağzımda görmüş olduğunuz Xiaomi'nin şu ağız maskesinin detaylarına bakacağız Şimdi arkadaşlar artık hepimiz koronavirüsünün muhabbetini biliyoruz. Zaten bu ağız maskeleri de bir koronavirüsünün böyle dünyada aşırı hızlı bir şekilde yayılmasından sonra satışları patlayan bir şey. Hatta öyle bir satışları patlıyor ki gerek ülkemizde gerekse dünyada bu maskelerin fiyatları %400'e varan oranlarda yükseliyor. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Şunu da bir çıkarabiliyorum çünkü beni biraz rahatsız etti arkadaşlar. İnsanın yüzü terliyor. Bunu da belirteyim de. Bu tarz bir ürünü alırken dikkat etmemiz gereken iki tane önemli şey var. Bir tanesi bu malzemenin neyden yapıldığı. İkincisi ise bu malzemenin filselerinin kaç mikrona kadar partikülleri veya virüsleri veya bakterileri engellediği. Mesela Xiaomi'nin bu Mijia 360 ağız maskesi diye adlandırmış olduğu ürün mikrofiltrasyon özellikli bir kumaştan yapılmış. Şimdi bildiğiniz gibi yüzbinlerce hatta belki de milyonlarca insan bu maskeleri kullanıyor. İşte bu maskeleri kullanan insanlardan gelen geri bildirimler sonucunda maske tasarım anlamında şu anki görmüş olduğu son şeklini kazanıyor. Bu da şu anlama geliyor. Tam ağız ve burun kısmınıza gelen ve ayrıca yüzün ...yüzünüzü 360 derece kapatabilecek olan burada böyle bir silikon gibi böyle bir değişik bir malzeme var arkadaşlar. Bu malzeme sizin yüzünüze yapışıyor. Bu arada bu malzeme aynı zamanda orada inanılmaz bir terleme yapıyor. Bir de bu maskeyle birlikte konuşursanız iş 10 katına falan çıkıyor. Bir ufak ayrıntı daha var. Tasarımla ilgili o da. Arkadaşlar Çin'de adına GB dedikleri bir sertifika var. Bu da zorunlu Çin giyim standartları gibi bir anlama geliyor. Bu maske o GB adı verilen sertifikaya da sahip. Peki bu maske bizi koronadan veya benzeri virüslerden koruyabilir mi? Şimdi... Şimdi burada bakmamız gereken şey maskenin kaç mikron değere kadar virüslere engellediyor. Şimdi bu maske kendi paketinde yazan ve işte Xiaomi'nin sitesinde yazan bilgilere göre 0.3 mikrona kadar virüslere engelliyor. Peki korona kaç mikron? Yabancı kaynaklardan edindiğimiz bilgilere göre arkadaşlar korona 0.14 mikron veya daha küçük değerlere sahip. Anlayacağınız bu maskeyi takmak sizi virüslerden yani özelinde korona virüsünden korumayacaktır. Peki ne yapmamız lazım? Sağlık Bakanlığı'nın da önermiş olduğu temel hijyenik yöntemlere başvurmamız gerekiyor. Bunlar nedir? Bu süreçte çok fazla tokalaşmıyoruz. Çok fazla öpüşmüyoruz. Çok gerekli olmadıkça birbirimize sarılmıyoruz. hapşırıyorsak, aksırıyorsak veya işte böyle bir öksürük durumumuz varsa da doktora gidip acil tıbbi çözümler için yöntemlere başvuruyoruz. Diyorum ve bu videomuzun sonuna geliyorum arkadaşlar. Bu videomuzda sizlerle birlikte Xiaomi'nin üretmiş olduğu Minjia AirPod 360 derece maskenin ve diğer koronavirüsünden korunmak için hangi maskeleri tercih etmemizin gerektiğine dair kısa bir özel bilgi sunduk. Sizler de arkadaşlar videomuzu beğendi iseniz şurada bundan beğen butonuna basabilirsiniz veya kafanıza takılan bir şey varsa da bizlere yorum bölümünden sorabilirsiniz. Başka bir webtekno videosunda görüşmek üzere hoşçakalın. Ekranda durmakta olan bağlantılara tıklayarak bambaşka webtekno videoları izleyebilirsiniz. Ayrıca hemen ortadaki bağlantıya tıklayarak da kanalımıza abone olabilirsiniz.